Zeytinyağının içeriği olan fenol bileşikleri çok kıymetli. Bakın sızma zeytinyağında ne kadar var? Endüstriyel zeytinyağında ne kadar var? 150-400 mg kilogramda var fenol bileşikleri. Bizim kullandığımızda 0-5 mg var. Riviera denilen, yani karıştırılmış olanda ise 10-100 ila 100 mg kilogram kadar var. Yani bakın içerik ne kadar düşüyor. O yüzden sızma doğal zeytinyağı çok derece önemli. Aksine tükettiklerimiz ise çok fazla işe yaramıyor. İsterseniz gelin şimdi son bir çalışmanın üzerinden zeytinyağını görelim. Zeytinyağının kötü uylu kolesterol düşürdüğü, iyi uylu kolesterolü yükselttiğini biliyoruz. Fakat ben size zeytinyağına farklı bir açıdan yaklaşacağım. Bir kere 2022 yılında yani çok daha yeni, Ocak ayında yayınlanmış Lancet'teki büyük bir araştırmayı baz alacağız. Ve özellikle Zeytinyağının içerisinde 200'den fazla kimyasal madde olduğunu söylesem nasıl güçlü bir besin olduğunu sanırım anlayabilirsiniz. İçerinde bakıldığı zaman içeriğinde özellikle fenol bileşikleri var. Ve bu fenol bileşikleri daha önce bahsettiğimiz gibi rafine edildiği zaman düşüyor. Ve bunların haricinde de steroller var. Bu steroller aynen kelime anlamında olduğu üzere kolesterole benzediği için kolesterolle ile yarışarak kolesterolün eminimini, azaltıyor. Yani vücuda girden miktarı düşürüyor. O önemli özelliklerinden bir tanesi. Onun haricinde özellikle fenol bileşikleri, ithab karşıtı, pıhtı önleyici ve aynı zamanda kötü uyuluğu oksitlenmesini azaltıyor. Bağışıklık sistemine çok güçlü etkisi var. Çünkü hem beyaz kürelerin fonksiyonlarını arttırıyor hem de sitokinler denilen savaşçı maddelerimiz var. Onları arttırıyor. O yüzden bağışıklıkla da yakından ilgisi olduğu düşünülüyor. Bir diğer önemli konu ise bütün bunun ötesinde özellikle yaşlanmaya karşıt özelliklerinin giderek ön plana çıktığını görüyoruz. Çünkü zeytinyağı tüketenler uzun yaşıyor. Nitekim çalışmamızda bunu göreceğiz. Ve çalışmamızla ilgili size küçük bir detayı da aktaracağım. 2022 yılı Ocak ayı yayınlanmış bir çalışma. Hemşirelerle sağlık çalışanı erkeklerin toplandığı bir çalışma bu. 91 binin üzerinde kişi var. Ve 1990-2018 yılları arasında yapılmış bir çalışma. Ve çalışma hala devam ediyor. Bu çalışmayı nasıl yaptıklarını da size kısa bir not halinde ileteceğim. Bakın günde yarım kaşık zeytinyağını düzenli olarak tüketenler veya fazlasını tüketenlerle hiç tüketmeyenleri karşılaştırmışlar. Bu 20 seslenelik dönem içerisinde Hayatını kaybedenlerle kaybetmeyenleri bu kriteri göre karşılaştırmışlar. Bakın sonuçlarda ne çıkmış? Sonuçlarda özellikle bizi ilgilendiren kalp damar hastalığına bağlı ölüm riskini %19 oranında düşürdüğü görülmüş. Kansere bağlı ölüm riski ise %17 oranında düşmüş. Alzheimer gibi dejeneratif beyin hastalıklarına bağlı olan ölüm riskindeki düşüş ise %29 gibi oldukça yüksek bir oranda. Akciğer hastalıklarına da bağlı ölüm riskini %15 oranında düşürmüş. Görüyorsunuz günde yarım kaşık zeytinyağından bahsediyoruz. Aslında zeytinyağını 60 ml günde öneriyorlar. Yani bir çay bardağının yarısı kadar diyebilirim. En düşük oranı bu. Fakat bu çok daha ilginç bir şey. Çünkü neden? Günde sadece yarım bardak çay kaşığı zeytinyağı. Yani 7 gram zeytinyağı. Şimdi gelelim çalışmamıza. Bakın çalışmamız 1990 yılında başlamış. 90 yılında Doğan bir bebeği düşünün. 2018 yılında çalışmanın ilk sonuçlarını almışlar ki bu çalışma devam ediyor. Daha önce de almışlardı ama belirli aralıklarla inceliyorlar. Ve 2022 yılında 4 senelik bir emekten sonra ortaya çıkmış bir çalışma bu. Düşünün ne kadar emek, zaman, para harcanmış. Sadece bu işin kayıtlarını tutmak için, 91 bin kişinin üzerindeki insanın kayıtını tutmak için kaç kişiye ihtiyaç var? Bakın Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün bütçesi 42 milyar dolar. Sadece sağlık Araştırmaları için ayrılan para bu. Bizim 2021 yılı TÜBİTAK bütçemiz ise aşağı yukarı 530 milyon dolar. Ve tüm alanlar dahil buna. Yani sadece sağlık değil. Dolayısıyla maalesef para demek, bilim demek. Efendim teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız.